Mart 2023 burç yorumlarıyla karşınızdayız. Ben Astrolog Arif Aydın. Boğa burcu Mart 2023'te neler bekliyor? Gelin hep beraber inceleyelim. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir burç yorumundan ve Boğa burcuyla karşınızdayız. Boğa burcu arkadaşlar Mart ayına güneş 11. evinizdeyken başlangıç yapıyorsunuz. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı beğen yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve yine astroloji danışmanlığı ya da astroloji eğitimlerimizle ilgili bilgi almak isterseniz astroarif.com ya da astrologarif youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Sizler için çok güzel içerikler hazırladık. Evet Mart ayına arkadaşlar dedik ki güneş 11. evinizdeyken başlıyor. Yani toplumla alakalı ve sosyal hayatınızla alakalı Konular gündeminize olacak. 3 Mart'ta Merkür de buraya yani Balık burcuna geçiyor. Sosyal çevrede arkadaşlarınızdan, grup ve kalabalıklardan destek görebileceğiniz, güç alabileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor. Yalnız kalmak yerine insanlarla etkileşim halinde olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Venüs'ün 17 Mart'a kadar Koç burcunda ve 12. evinizde ilerliyor olacağını unutmayın arkadaşlar. Bundan dolayı da özellikle maddi konular ve ilişkilerle alakalı Dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Maddi konularla alakalı mümkün olduğu kadar ele açık davranmanızı tavsiye ederim. Özellikle de ilişkileriniz varsa gizli ilişkiler gündeminizde olabilir. İlişkiler ve maddi konularla ilgili de o sıkışmışlık, daralmışlık gibi bazı durumları da hissedebilirsiniz. Duygularınızı rahat ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz ya da sevdiğiniz kişiye platonik bir da duyma potansiyeline sahipsiniz bu dönemde. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu var. Venüs'ün Jüpiter'le kavuşması, iki benefik gezegenin kavuşumu aslında güzeldir. Ancak 12 Mart'ta Çironda Jüpiter kavuşumu yapacağı için burada bu güzelliklerin arasında kronik bir sorunu da yanında beraber getirecek sizin için. Ve gündeminizde o kronik sorun da var olacak. Yani genel olarak 2-12 Mart arası şifa enerjisi de bu Chiron'un sayesinde ortaya çıkacak. Umarım o kronik sorunun bir çözümü sizler için olur. Bilinçaltı konularınız, maneviyat, ruhsallık alanında çevrenize insanlarla faydalı olabilecek girişimlerde bulunmak için de çok iyi bir zaman dilimi olabilir. Çünkü bazı spiritüel öğretiler sizin zihinsel anlamda rahatlamanıza ve toplumla olan ilişkinizde bir adım daha sizi ileriye taşımakta faydası olacaktır. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay var. Bu sert bir dolunay olsa da burç bazında dolunaydan olumlu etkiler alan kişilerden bir tanesiniz sevgili boğalar. Bu etkiler çocuklar, hobiler, arkadaşlar ve sizi mutlu edecek her türlü alandan gelebilir. Özellikle Kuzey Yay Düğümü boğalar bu dönemde biraz daha şanslı ama o boğa enerjisine yönelebilirseniz daha çok şanslı olacaksınız ve buna nasıl yönelilir hocam derseniz de onları derslerimizde ya da danışmanlıklarımızda detaylı bilgilerle anlatıyoruz. Aynı zamanda 7 Mart'ta toplumsal gezegen, karmanın lordu olarak bildiğimiz Satürn Balık burcuna geçiyor ve Satürn Balık burcundaki bu dönüşü tamamlayacak artık Kova'daki ve 3 yıllık yeni bir sürece geçiyor. Satürn'ün yükselen boğalar için sınav alanı 11. ev yani toplumla alakalı ilişkiler ve bu sizin çok ciddi anlamda toplumsal bazı konularda savunmasız bir noktaya getirme potansiyeli olabilir değerli arkadaşlar. Temeli akla ve bilme dayalı olmak üzere sevgi merhamet ve dayanışma konularında toplumla insanlarla belki bazı grup ve derneklerle birlikte İyilikler konusunda ve iyilik yapma konusunda ilerleyebilirseniz arkadaşlar ve merhamet konularını ön plana tutabilirseniz sizler için çok daha güzel etkiler alacaksınızdır. Karşılıksız bir şeyler verebilmenin manevi lezzetini yaşamak sizin elinizde. Eski kafa yapısını bırakılıp daha yenilikçi çözümler üretildiği grup ve ekiplerin içerisinde dahil olabilecek olursanız arkadaşlar, Burada gerekli özveriyi göstermeniz Satürn sınavında haliyle size ne olacaktır? E, o ağırlığı biraz daha hafifletecektir. Buradan söyleyelim ki bu 3 yılı iyi değerlendirmeniz için sizler için bir giriş. Çünkü zaten 7 Mart'tan önceki 2 ay Satürn balığın bir fragmanıydı arkadaşlar. Buradan kendinize önünüzdeki 3 yılın nasıl geçebileceği konusunda fikir edinebilirsiniz. Yükselen boğalar için Satürn'ün ev geçişleri daha detaylı anlattığımız Satürn 11. ev videomuzu bu videonun linkinin altına koyacağız. Ya da Astrolog Arif YouTube kanalına girerseniz değerli arkadaşlar. Oradaki Satürn videolarımızda çok ciddi anlamda bilgiler verdik. Oradan siz de ciddi anlamda bu kaynaktan yararlanabilirsiniz. Genel olarak arkadaşlar bu aya baktığımızda önemli sert açılar ve geçişlerin olduğu tarihleri size söyleyeyim. 7-7. 14, 15, 16 ve 21 Mart tarihlerine dikkat etmenizde yarar var. 17 Mart'ta Venüs sizin burcunuza geçiyor ki, Venüs'ün zaten yöneticisi de, pardon Venüs kimi yönetiyor? Boğa'yı yönetiyor biliyorsunuz. Ve kendi burcunda olduğu zaman bir gezegen en güzel balans değerinde yani dengede olduğu yerdir. Ve sanatsal bazı faaliyetleri ön plana çıkartabilir. Ancak Plüton'la bir kare oluşturuyor ki özellikle ilişkilerde dikkat etmeniz gereken bir nokta. Ve bazı ilişkiler ya da bazı ilişki anlayışını çürütebilme potansiyeline sahip. 14-21 Mart tarihlerinde inanç, fikir ve düşüncelerinizi manipüle edici olay ve durumlara çekilmeye çalışabilirsiniz. Yani bu Bu tarz bir çekilme olabilir değerli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bugünlerde kışkırtıcı, gaza getirici ve sizi zora sokacak eylem durumlardan uzak durun. Ve burada kıskançlık krizlerine karşı dikkat etmenizde çok ciddi anlamda yarar var. Çünkü oradaki plutonun etkisiyle ciddi anlamda kin ve nefret dolu olma durumunuz var. Ve o kin sizi daha da batırabilir. 25 Mart'a kadar ise Mart arkadaşlar hem Neptün hem de Güneş'e kare yaparak ilerliyor. İşte burada arkadaşlar kurduğunuz iletişimlerde toplumsal areneye hitaplarınızda özellikle bazı grup kalabalıklar içerisinde söylediklerinize, konuştuklarınıza ve davranıştıklarınıza fazlasıyla özen göstermeniz ve dikkat etmeniz gerekiyor. Mart ortası genel anlamda iç karmaşa ve baş kaldırma gibi etkiler çok açık. Bunun için arkadaşlar bilinçli olmalısınız. Farkındalık seviyenizin yüksek olması gerekiyor. 21 Mart'ta Koç Burcu'nun sıfır derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Koç noktası dediğimiz bu konum özel bir konum. Pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağının yeni başlangıçların habercisi niteliğinde olan bir yeni ay. Bilinçaltı çalışmalarında yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Plüton ise Kova Burcu'na en son arkadaşlar Fransız ihtilali döneminde geçmişti. Fransız ihtilali olduktan sonra da dünyada biliyorsunuz çok büyük yenilikler oldu. Anlayışlar gelişti ve güncellendi. Toplumun bakış açısı değişti ve artık kitleleri kişiler değil halklar yönetmeye başladı. Şimdi yeni bir Plüto döngüsü başlıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde 23 Mart saat 15.13 tarih itibariyle Plüto Kova Burcu'na ilk geçişini yapacak. Yükselen Boğa Burcu için bu geçiş 2043 yılına kadar 10. ev alanını dönüştürmeye başlayacak ve yükselen boğalar için çok önemli bir geçiş olacak ki MC noktası yani kariyer alanınız tepe noktası 20 yıl kadar burada ne olacak sizi e, dönüştürecek arkadaşlar dönüştürecek derken hakkaniyeti koruyanları olumlu dönüştürecek hakkaniyeti korumayanların da kariyerlerini çürütecek diyebiliriz. Kişisel haritalarınızda destekleyici açılardaysa arkadaşlar, evlilik, kariyer, iş toplum önündeki gücünüz, özellikle bakın toplum önündeki gücünüz diyorum, buna dikkat edin. Hayat hedeflerinizle alakalı çok güçlü bir dönüşüm içerisinde olacaksınız. Olumsuz açılardaysa bu süreci zorlayıcı, yıkıcı, küllerinden yeni doğacak etkiler yaşayabilirsiniz değerli boğalar. Evet değerli arkadaşlar, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca astroarif.com web sitemizde sizler için çok güzel astroloji bilgileri var. Eğer doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz astroloji videolarımızla ilgili yani astroloji derslerimizle alakalı bilgiler almak isterseniz 0543 20 90 444'ün nolu telefonlarımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Değerli arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Mart ayı diliyorum. Umarım Mart ayı boyunca her şey gönlünüzde olur.